Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimize inşallah sayfada sayfadan itibaren başlıyoruz. En son, Allahü la yüşbihu şey'en min kalbihi başlığında kalmıştık. Evet, ne demek? Allah yarattığından, yarattıklarından hiçbir şeye benzemez. لَا يُشْبِهُهُ şeyun مِنَ الْاَشْيَاءِ min خَلْغِهِ Allah yaratmış olduğu hiçbir şeye benzemez. Yani şey, eşya bunlar varlık anlamında kullanılır. Yani bizim Türkçedeki kullandığımız şekilde eşya anlamında kullanılan şeyler değil. اَيْ min مَحْلُوْقَاتِهِ Yani yarattıklarından Hiçbir şeye benzemez. Yani bu arkadaşlar bu nokta İmam Azam'ın en önemli vurgularından bir tanesidir. Ee, yani ee, Allah Allah'ın bilinmesi bağlamında esas olan tevhiddir ve bu noktada da en önemli olan husus <gülüyor> nedir? Allahla alemin tamamen bambaşka şeyler olduğu hususudur. Yani bir insanın e, yani hakikat diyelim mahiyet Allah için kullanamıyoruz. E, yani bu noktada bir insanın en yani en ileri noktada bilebileceği husus budur. Yani Allah'ın hiçbir şeye benzememesidir. Bundan öte daha da bir şey bilemez. İnsanın aklının sınırlarını e, aşan noktadır. E, bundan sonrasında özellikle e, mesaisini i̇mam Azam e, özellikle bu bizim şey, şey dediğimiz sıfatlara subuti sıfatlara bunların açıklanmasına yani Allah'ın alemle ilişkisinin söz konusu olduğu sıfatlara ağırlık verdiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Lellahu ta'ala ve haza bu şu demek ki, اللi teala vacibul vücudi yani allah Teala zatından dolayı varlığı zorunlu olandır. Yani varlığı kendisinden olandır. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Bu vurgu birçok e, kelam kitaplarında görülen bir şeydir. Vurgudur arkadaşlar. وَمَا سِوَاهُ onun dışında olan her şey yani Allah'ın dışındaki her şey مُمْكِنُ vücudi, فِي حَدِّ yani onun dışında olan her şey özü itibariyle varlığı mümkün olandır. Varlığı mümkün demek ne demek? Varlığı tercihe konu olan şey demektir. Yani en azından yarı yarıya yani yüzde elli var olmayı ihtimali var bir yüzde elli yok olma ihtimali var. Değil mi? Bu senamın özellikle e, Allah'ın yaratan alemde yaratılmış olduğunu ispatlama bağlamında dayandığı kavramlardan bir tanesidir. Bu alemin yokluğunu, varlığını yokluğuna tercih eden kimdir? Varlığı kendinden olandır. Şeklinde böyle bir ilişki. Fıvacibül vujudi Vajib olucu, kuvvetli olan. Yani ne demek kuvvetli? Yani şeyin Yani ne demek kuvvetli? Yani ne demek Yani ne demek kuvvetli? muhtaç olmayan demek Zaten Yani ne demek kuvvetli? Yani ne demek kuvvetli? Yani ne demek kuvvetli? ilehi yani her her mümkün yani yaratılan varlıkta ona muhtaçtır fi icadihi var edilmesi noktasında varlığa çıkarılması noktasında ve imdadihi yani desteklenmesi noktasında yani muhtaç varlık demek ne demek yardım almaya muhtaç desteklenmeye muhtaç, bu olmadan var olamayan demek. Yani buna e, muhtaç olan varlıklardır, mümkün olanlar. قال الله Teala, Allah Teala buyurmuştur ki وَاللَّهُ الْغَنِيُّۜ Allah zengindir, yani muhtaç olmayandır. وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُونَ Siz ama siz fakirlersiniz yani muhtaç olanlarsınız şeklinde ifade ediyor. Seyzen o halde vücuduhu aynide o zaman nedir? Ee, Varlığı bizatihi kendisidir şeklinde söylemek gerekir diyor. Ve sıfatuhu leyset aynide ama sıfatları zatının Aynısı değildir. Kilaflen lil fedasifeti felsefecilerin aksine sıfatları e, zatının aynısı değildir. Wa <gülüyor> la zira zahiyi kama taqodul mu'tezilatu mu'tezelerinin de dediği gibi yine bu sıfatları zatının gayrısıdır. Değildir. Vela <gülüyor> hadisete yani, kema tebûduhul kerramiyyetu Kerramilerin dediği gibi e, ne diyelim kerramilerin dediği gibi hadiste değildirler. bir ifade ediyoruz. Yani burada bir nevi bu noktadaki tartışmaları özetleyen bir cümle burada kurmuş yani yaratılanların yaratılmışların hilafına, onların zıttına yani onların özelliklerinin zıttına Allah için bunların hiçbirisi söz konusu değildir. Yani sıfatları hadis değildir. Işte sıfatları zatının gayrısı değildir. Veya aynısı değildir. Şeklinde Evet Kadir Hocam, senin burada eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok, üç tane. Işte evet, yani burası da çok e, kelam tarihinin en önemli tartışma konularından bir tanesi. Zatının aynısı mı, gayrısı mı? E, yani özellikle Müslümanların e, işte diğer anlayışlarla da temel tartışma noktası. Yani özellikle bu Yuhannat diye meşhur son dönem kilise babalarından olduğu da söylenir. Ee, Muaviye'nin önemli Muaviye zamanında mı yaşamış hocam o? Hocam şey olması lazım Abbasilerde bu Beytül Kitmede şey yapanlardan değil miydi o mütercimlerden? Ya bu bu yani bu sen zannediyorum Emevi döneminde görmüş gibi geliyor ama ee, yani şey e, Şam'da Şamlı Yuhanna diyorlar ya hocam Yuhanna Meski diyorlar evet, evet. yani özellikle onlar da bayağı şey yapıyor şuradan bir hemen şeye bir bakayım hocam ya Hı -hı. E, tarihine bakayım bu, bu adam önemli bir adam özellikle bu tartışmaların başlaması noktasında Yuhannet Dumeşki'yi Dedesi Muaviye'nin şeyindeydi diyor. Memuriyetin en üst şeyindeydi. Yani öyle, öyle, öyle bir şey var. Hı -hı. Yani ailesi Evet Zaten ailesi, kendisi de bildiğim kadarıyla Doğu Kilisesi'nin son parti falan da o taraftaki Evet yani Patrik bir şekilde vardı. Evet, yanlış hatırlamıyorsam hocam yani Emevi dönemini de kısmen idrak ediyor sonları olması lazım. <gülüyor> Abbasiler döneminde de şey yapıyor. Ee, özellikle bu sıfat tartışmalarında bu adamın önemli bir yeri olduğu söylenir. Hı hı. Özellikle yani kelam sıfatından hareketle. Tabii. E, Alkol kuran tartışmalarının Aynen. Aynen. Zaten Aynen. O, yani bu sıfatlar tartışması da bir nevi oradan, oradan çıkıyor. Aynen. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya Allah, Kelimetullah denmesinden e, hareketle Aynen. biraz e, mutezileyi de irite eden nokta burası oluyor. Evet, evet. Evet yani e, çok önemli hususlar buralar. Aynen. Evet devam ediyorum. Ben hasılım. Özü itibariyle veya sonuç itibariyle اَنَّ الْفَلَاسِفَةَ وَالْمُعْتَزِلَةَ نَفَوْا السِّفَاتِ Yani filozoflar ve mutezilliler sıfatları nef yetmişlerdir. Daha e, Türkçe bir ifadeyle olumsuzlamışlardır, olumsuzlamak. Yani e, olmadığını söylemek. İhtirazen an تَعَدُّدِ الْقُدَمَائِ yani kadimlerin sayısını çoğaltmamak için ondan kaçınmak için. E şimdi Muhtezelen de kabul ettiği tek bir sıfat vardır aslında o da kadim sıfatıdır. Yani çünkü e, hiçbir yaratılmışta bulunmayan bir özellik. Değil mi hocam? Hadi hocam. Kadimlik sıfatı, kıdem, kıdem sıfatı. Hmm, şey olarak görmüyorlar tabii. zaten ayrı Ezeli bir sıfat olarak değil. En önemli vasfı zatın kendine ait en önemli. Evet yani olsa olsa eğer öyle bir şey olsa olsa ancak bu kadimlik olur. Kıdem olabilir şeklinde. Ona buna ayrı bir yer ayırdıklarını hatırlıyorum hocam. Yani kadim. Tabii. Kadim sıfatına. Ee, şimdi yani bu kadimlik tamam mı? Oraya geleceğim. Onun için söyledim bunu. Yani. Kadim olan Tanrı'dır. Temel ana tez bu. Yani kadimlik ancak Tanrı'ya has bir şey olabilir. Eğer yani siz bir şeye kıdem atfediyorsanız bir anlamda ona Tanrılık da atfediyorsunuz. Şeyi var. Bakış açısı var. Bu itibarla taad kudama demiştir Yani taad ilah ilah, alihede değildir. taad kudama şeklinde bir tabir seçilmiş. O aslında dikkat çekicidir arkadaşlar. Bu. Şimdi ne diyor filozoflar ve bu tez ile e, kadimlerin sayısının artmaması için sıfatları nefjetmişler. Vakıda el esâidatu aynı şekilde esâilerde haytu dehbu ile nefi gairiyetha ve ainiyetha fi tahkîkül esmâî yani bu isimlerin ne diyelim hocam tahkîkül esmâî isimlerin karşılığı gerçekliği yani bizzat ismin şey gerçek varlığı olabilir gerçekliği gerçekliği veya bunun gerçekliğinin ortaya çıkışı yani öyle bir şey de olabilir belki şimdi bu şeyde biliyorsun bu sıfatlarda ölü sünnet sıfatların bir varlığını kabul ediyor yani. Evet, aynen. İşte bir vücudu var. Ee, onlar şey de değil. Ne diyorlar şimdi nominalizm mi diyorlar? Ee, yani tü, isim e, ka, isimcilik mi zihinler? hocam? He, he, bu şey diyorlar ya tümellen hı hı. gerçekliği yok. Bizim zihnimiz onların varlığını kabul ediyor. Mesela beyazlık. Gibi. Mesela hı. böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Yani böyle bir Bizzat varlığı var bu sıfatın. Ama bu sıfatın varlığı zattan farklı bir şey fakat ayrı bir şey değil. Zatın aynı da değil, muhtezilinin evet. bazı muhtezili alimlerindedir gibi. Yani bir hakikati var bu sıfatların. Evet, yani biz biz mahiyetinin ne olduğunu bilemiyoruz ama buna bir hakikati var. dış yani dünyada yani, bir Gerçek hakikati bu. var yani. Bir gerçekliği var. Yani. Yani... Özellikle tabi el i Sünnet kelamında hakikat vurgusu her noktada çok önemli hocam. Her yerde var. Yani her şeyin bizden bağımsız bir gerçekliği var. Hı hı. Özellikle bu vurgu ön planda. Şimdi eserlerde ne diyorlar? Yani özellikle bu isimlerin gerçekliği bağlamında yani hem gayriyeti hem de ayniyeti olumsuz diyorlar. Evet. Yani onun dairəsi onun dışından veya onun zatın aynısı. Yani farklı bir şey söylediklerini burada ne yapıyor ifade ediyor. Ee, yani burada şeye mi işaret ediyor üstadım? Yani bu isim müsemma tartışmasına mı işaret ediyor? Ha, olabilir evet. Ha, yani öyle de bir şey var ya. Yani isim isim müsemmanın aynısı mıdır, gayrısı mi, mı, gayrılısı mıdır diye Evet. için ee, yani, söylendiğinde isimle müsemma aynı eşerler aynı olduğunu söylendi evet yani eşerlerde de aslında bu şeylerin farklılaştığını da söylüyor yani. hı hı. Ee, en az 2-3 tane farklı şey var bakış açısı var bu şeyde e, tabunu özet şekilde ele alıyor hocam bir gayede muhtemelen biraz daha detaylı bir şekilde ele alıyor hı hı. O diyor ki işte isim ve esasında aynı şeydir. Ama e, şu şartla diye onu da ne yapar? E, belirtir. Ama burada büyük ihtimal yani, sıfatlar değil. mevzusu yani buradaki kastı. İsimleri evet. verirken onların gerçekliği, gerçek varlığı. Tabii yani şeylerle sonuçta bu sıfatlar da isimlerden kürüyen veya isimlerle ilişkisi olması bağlamında da şey e, önemli bir husus. Evet. Ha, bu çok tartışılan bir şey ya. Yani bu sıfat kullanılmaz mı, kullanılmaz mı falan. Wolfson bunu bayağı uzun uzadı diye şey yapar, tartışır yani. Hatta bu, hiç unutmam yani, bu Vasafe kökü Kur'an'da genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Hmm. Yani isimlerin daha ziyade şeye ön plana çıkarılması gerek, gerekir şeklinde bir takım görüşleri de e, naklediyor yani. Evet, yani hocam e, muhtemelen o e, Hristiyanlarla olan karşılaşmanın evet. da getirdiği bir Çok şey yani. Çok bir boyut. Yani, yani sonuçta e, ne diyelim teslisin işi ucu dönüp dolaşıp bu şeye yani. Zaten testis hocam bu hani sıfatlar tekrinin biraz da e, ürünü yani Hz İsa onlara göre kelam sıfatının tecelli etmiş bedenleşmiş Aynen. hali ve Yuhan'la İncili biliyorsun önce söz vardı diye başlar. Aynen. Söz tanrıydı der. Yani o e, hani bu aslına bakarsanız bazen derslerde de diyorum hocam Kur'an mahluk mu değil mi sorusunu biz anne babamıza sorsak tövbe yarattım ne, ne diyorsun sen? Yani bir Müslümanın aklına gelecek bir soru değil. Ama Doğru. E, yani böyle işin üzerine bir, bir Hristiyanların e, uzun yıllar felsefe yaptığı, inançlarını oturttuğu bir yani sıfat fikrinden bizzat birden Hz. İsa'nın böyle tanrılığına gidebilmiş bir serüveni görünce Muhtizil'in tepkisi oradan o. Yani sıfat diye bir şey olamaz, e, tepkisi, kaynağı o yani aslında bir nevi çelişkiyle düşüyor. Hem Kadir diyeceksin hem de Kudret sıfatı yok diyeceksin. O yüzden mesela ehl oradan çok vurur. E, bu Haşim'de ahvali falan o yüzden geliştirmeye çalışır. Yani bir şey Kadir diyoruz ama kudreti yok. Yani bir sıkıntılı bir durum. Fakat evet. bu o tepkiyi gösteren Hristiyan te tecrübedir yani. Doğru, doğru. Ama yani hocam e, çok enteresan bir tartışma. Evet. E, ya Biraz şey de var gibi sanki hocam. <gülüyor> e, yani bizim Kelam, kelamcılarda da diğer ilimlerde de var. Yani bir şeyleri cımbızlayıp alıp tartışma şeklinde bir durum da var. Yani. Yani Hacım biraz özür olay... <gülüyor> diliyorum kusuruma bakma. Bu Yuhanna'dan bahsettin ya o önemli. Şimdi Yuhanna ciddi bir sataşmada bulunuyor. Yani sizin kitabınızda diyor Hazreti İsa'dan kelime olarak bahsediyor diyor. Ya Allah ezeliyse kelimesi de diyor. Şimdi mesela kendi inancı üzerinden bir savunma yapmıyor. Kur'an üzerinden e, aynen, Hristiyanlardaki aynen. o testisin meşruiyetini e, ortaya koymaya çalışıyor adam ve ciddi bir soru ortaya atıyor. Şimdi hani diyorum ya normalde bir Müslüman bu meseleyle çok uğraşacak bir şey değildi ama Yohanna'nın bu şeyi ve o dönemki o Hristiyanlarla karşılaşmada bu sorun yani ciddi bir sorun haline geliyor. Yani bu konuda tabi Selef diyor konuşmayız, susarız diyor. E, konuda ne konuşursak başlayacağız onların dilinde konuşmaya falan o. E, muhafazakar söylüyor e, ama ya işte işin e, yani cımbızlama derken işin çok şeyleri oluyor, farklı boyutları oluyor okay. yani en basitinden şunu düşünelim hocam şimdi mesela ya örnek vererek gideyim Rüyetullah meselesinde örneğin Taha suresinde ayetiydi şu an hatırlamıyorum ama e, yani bu Rüyetullah'ı savunan el sünnette bunu eleştiren bu tezide de aynı ayetten hareket ediyor Değil mi? Ya birisi görülebileceğine birisi görülemeyeceğine dair şey yapıyor. Abi şimdi e, esasında Kur'an'ı okurken bir bütüncül olarak okumak lazım. Değil mi hocam? Evet. E, yani Hz. Peygamber'in e, mücadelesiyle birlikte okumak lazım ki bir anlamı olsun. Yani bir anlaşılabilsin. Şey. Ama yani hiç bu şeyler dikkate alınmıyor. Yani. dikkate alınmadan böyle bir e, Acaba şöyle bir şey var e, fıtrah gibi. Bir bızlama şeyi var yani. E, şöyle bir fıkra gibi bir şey var bu durumu güzel anlatıyor. Yani uzun sakallı bir adam varmış, bayağı uzun sakalı varmış. Düşünürler ki bu sen gece de nasıl yatıyorsun? Bu sakalı yorganın altına mı koyuyorsun üstüne mi koyuyorsun? Adam o gece uyuyamamış. Altına koymuş olmamış üstüne koymuş olmamış. Ama önce geceler uyuyor çünkü böyle bir problemi yoktu. Altına böyle bir Değil. şey katılmamıştı. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'in e ee, yaklaşık 14 asırlık bir bagajla okuyoruz. Doğru. doğru. Oradaki kelimeyi indi oldu olduğu dönemdeki anlam alanı diyelim ki üç manaya anlam alanını bir şeyse zaman hmm. içerisinde buna bir üç daha beş daha eklenmiş. Bizim kendi bir de kendi zamanımızın algıları, anlayışları, kendi kafamızdakini görmek isteme şeylerimiz çok karmaşık süreçler var. Bu bagajlarla okuyoruz. <gülüyor> yani o yüzden istediğimi çıkartabiliyorsun yani. Doğru. Ya şimdi abi için başka boyutları da var. Şimdi yani böyle e, mahluk değildir dediğin zaman yani bir nevi yani ehli hadisin hı hı. ehli hadis anlayışının metodolojisini de e, savunusunu da bir anlamda kabul etmiş oluyorsun. Hocam yani öyle de olayın bir şeyi var, boyutu var. Tabii bizim e, el sünnet kenamı bir Yeni bir açılım getirmiş. Evet. Kelam-ı lafzî, kelam-ı şeklinde. Ama yani o kelam, tam kelam-ı anlıyoruz da abi. Yani kelam-ı sanki biraz buğlak kalmış gibi. Yani biraz bu ehli hadiste e, memnun edebilecek bir kazda. Yani orada şey şeyde çıkıyor hocam. Yani direkt bildiğin bu burada bahsedilen olaylar, kişilikler, neyse onlar da çıkabiliyor. Buradan şey de çıkabiliyor. Ee, yani kalam sıfatının, bizatihi Allah'ın kalam sıfatının işaret edilmesi da çıkabiliyor. Evet. Özellikle maturid bakış açısından diyorsan, yani, olaya bakarsan görürsün yani. Aslında tekvine ilişkin e, vurgusu maturidin. E, diğer bütün e, işte özellikle bu süvhuti fiili, fiili dediğimiz sıfatlar için e, kapsayan bir şey var hocam boyutu var. Yani bunların bu sıfatların mütallıkları olmasa da evet, değil mi? Evet. yani bu sıfatlar şeydir. Mesela biz onları fiil olarak görüyor ve fiiller mahluk ve zaman evet. zamansaldır diyor. O yüzden evet. dediğin nokta önemli. Muatünat. Yani biraz biraz şeyi farklı bakıyor herhalde yanılmıyorsam. Ne, ne yani? Nedir o? İlim, irade, Herhalde bu sıfatları biraz farklı olarak şey, e, Dört tane e, vücut, yanılmıyorsam e, kıdem, e, ilim ve kudret. Bu dörtlü zatın bizzat içkin özelliği, fiil değiller ama irade, e, işte kelam e, vesaire bunlar hep fiiller bağlamında hatta bu yüzden bazı Mutezili kaynaklarda kelam Kur'an meselesini adalet bahsi altında görebiliriz. Çünkü Allah'ın fiilleri konusu adaletin konusudur Muteziliye'ye göre. Aynen. Adalet başlığı altında Kur'an da Allah'ın bir fiili olduğu için Muteziliye'ye göre adaletin altında ele alınabildiğini görebiliyoruz bazı Mutezili kaynaklarda. Tevhidin altında değil de adaletin altında. Aynen. Ya zaten ya bu şeyler ilkeler geçirgen yani Diğerinde ele aldığın şeyi burada da çok rahat ele alabiliyorsun. Yani böyle birbirinden kopuk şeyler de değil. E zaten onların tam tasavvuru bir anlamda e, adaletin tanrısı diyebiliriz yani değil mi hocam? Tabii adalet çok önemli. Allah'ın fiilleri konusunda e, ve insanla ilişkisi konusunda insan fiillerinde Muhtemelenin en temel kavgalarından biri o. Adalet Doğru. bir yerine kurgulamak. Ya işte siyasi boyutları da var hocam. Yani nereden dokunsan konuşacak ben bir ton şey var yani. <gülüyor> yani meslek dediğimiz e, veya din de genel olarak öyledir. Yani e, insanın nezdine katına indikten sonra insana emanettir. Ve insanla insanın ilişkili olduğu her şeyle o da ilişkilidir. E, o yüzden öyle bağlamsal, düş, bağlam dışından almanın mümkün değil. Mesela kusura bakma biraz konuşuyorum. Estağfurullah, estağfurullah hocam. E, biraz arkadaşları da düşünerek şey yapıyorum. Mesela... E, Eşariliği de anlarken onun bir Mutezile karşılığı olarak bir paradigma değiştirdiğini de görmek lazım. Mesela Mutezile Allah fiilleri ve insan fiillerine kudret şey özür adalet üzerinden adaleti merkeze oturunca bütün görüşler ona göre şekilleniyor. Eşarilik buna muhalefet etti. Yani çünkü neden? Mutezile bu adaleti göre oturunca bu sefer adaleti de insan aklıyla tespit edilebileceğini öngördü. Ve ondan sonra işte dedi ki şu adaleti Allah bunu yapmak zorundadır. Bunu yapamaz diye. Biraz kulluk dilini zorlayan bir açılım oldu. Eşeriler buna tepki gösterdi ve paradigmanın temelini, adaletin yerine kudreti koyunca görüşlerin hepsi ona göre tabi şekillendi. Doğru. Şimdi eşerideki bu kudret vurgusunu mutezileye karşı ol olarak konumlandırmazsak şu görüşe varabiliriz. Eşerinin Allah tasavvuru işte e, şeydir, e, tamamen kudreti indiriyor, adalet yok, şey yok... E, böyle bir tanrı tasavvurla zaten geri kaldık falan böyle çok havai şeylere gidilebiliyor. Halbuki bu Doğru. aşırı bir vurgudur, evet. Ama bu aşırılığın sebebi de multide tepki olmasından dolayıdır. Bu etki tepki ilişkilerini görmezsek yani hiç kimse e, Allah'ın adaletinde sıkıntısı yoktur. Ama bu tepkiselliği Doğru. görmek gerekiyor yani. Ya yani şey, e, abi konuyu bağlamsal okumak gerekiyor. Bütün yani, yönleriyle kesinlikle. okumak gerekiyor. Şimdi. Ya sıkıntımız da o biraz hocam. Yani e, aslında e, birçok farklı görüş olsa da e, bir noktada ortaklaş, ortaklaştığını görüyoruz. O da nedir? Ya işte, geçmişe ilişkin bir şey tartıştığı zaman koparıyor, bugünün gözüyle tartışıyor. Evet, tabii Ha Yani abi şeylere de... E, ya bu çok yaygın bir yanlış anlayış hocam. Ya Bunu yapabiliyoruz hocam He... o aynı şeyi. Hepimizin ma <gülüyor> maalili olduğu <Yok>. şeyler <gülüyor> Ya bunu filmlerde falan da görebiliyorsun hocam mesela. Evet. Tamam mı? İşte adam bir hazretin filmini yapıyor diyelim değil mi? Ve o hazret işte çok önemli bir hazret. Ama sanki e, o e, film platosunda yani o karakteri canlandıranlar falan öyle bir anlatılıyor ki ya sanki bu adamın çok büyük bir adam olacağı biliniyor da, herkes evet. ona göre <gülüyor> Evet, evet. Baştan beri bugün, öyleymiş gibi. Ya bugünün, bugünden bakıyoruz yani. Aslında yani mesela işte dine dair eleştirel, eleştiriler de mesela bu böyle bir şey. Ya adam şeyden, tamam mı? Hazreti Peygamber'den 20, 21. yüzyılın bakış açısıyla bakmasını istiyor. Evet, evet. Bu nasıl olur diyor. Ya, ya arkadaş, ya bu mübareğin yaşadığı bir dönem var, değil mi? O dönemin bir gerçekliği var. Ya ilk önce sen buradan bir bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ya, örnek veriyorum. Yani sonuçta yani kölelik diye bir realite var yani o evet, şey. Evet. Yani sen 21. yüzyılın humanizması Aynen. var mı o da ayrı bir şey. Yani bu, bununla bakmasını şey yapamazsın ki, bekleyemezsin ki. Aynen. Ya işte hocam yani biraz e, konuya ilkesen evet. bakamadığımız için başka dediğin gibi bagajlarımız evet. olduğu için e, bu tür şeyler çıkıyor. Metodolojik problemlerimiz var. Aynen. İşte bu onun sene... için bizde bizde iddia ediyoruz ki hocam dinamik bir ilmi anlayış için Ebu Hanife'den başlamaz. Bu sene duyduğum bir söz var hocam. Bayıldım o söze. Diyor ki evet. e, gelecek sadiktir, geçmiş değişir diyor. Çünkü geçmiş sürekli aslında hep okumalara tabi. Geçmiş evet. değişirsen geçmişe bakma diyor. Gelecek değişmez. Hani hakikaten geçmiş insanın elinde sürekli yazılan, edilen, dönüştürülen, dönüştürülen bir şey yani. Hep kurgu kurgusal oluyor. Yani geçmişle bir kere bir de o geçmişin bize aktarımı olan tarihi ciddi ayırmamız lazım. O başka olay. Çünkü geçmişe dair hiçbirimiz eee evet. net bir bilgiye ve kavrayışa sahip olamayız. Çünkü o çok yönlü bir bütün. Ama oradan bize gelen ve bir takım gözlerle, süzgeçlerle gelen, bir de bizim kendi koyduğumuz süzgeçlerle okunan böyle bir süreç yani. Ah ah ah onu bir anlayabilsek hocam yani sonuçta evet. bu e, algıların ürettiği bir şey. Farklı farklı algıların ürettiği bir şey değil mi hocam? Evet. Yani insanın kendini kattığı tamamen yorum olan bir şey. Yani yorum olan yerde tartışma da olur. Yani en büyük sıkıntımız o hocam, yani geçmişi dinleştirmek, yorumları dinleştirmek, sorgulanamaz hale, hale kabul etmek. Ee, böyle kabul ettiğin zaman o zaman ilim diye bir şey olmuyor zaten. Aynen öyle. Evet. Neyse hocam, arkadaşlar fazla şey yapmayalım, ee, sırfadan <gülüyor> devam edelim. <gülüyor> ee, ama e, bu dersi anlamlı kullanacağım, bu muhabbetler, onu tekrar değil Vela yuş bir huşeyen min halqihi, ee, yani e, yarattığı hiçbir şeyde ona benzemez. Yani olayları bu, bu tür, her iki taraftan da ifade, zıttıyla ifade, manayı tekit içindir, değil mi hocam? Yani ne Allah yarattığına benzer, ne de yarattığı Allah'a benzer. Öyle, kesinlikle bir şey ben şey ben şey yaparlar ya hocam Yahudilik ve Hristiyanlık örneği verirler. Ee, Yahudilerin yaptığı Allah'ı insanlara benzetmektir. Ee, ha, evet. teşbihtir. İşte Allah tanrı güreşti, cuma günü yoruldu, dinlendi gibi. Öbürküsü de insanları mı yaratılmışları tanrıya benzetmek de Hristiyanların yaptığı şeydir. Yani biri teşbih yapıyor, biri de ilahlaştırıyor. Aynı yani bu, bu ikisi de değildir yani Allah evet. hiçbir şekilde yapmaz, benzemez. Ve takriru lima qattahu, yani takbirun lima pardon tekidun lima ablahu. Evet, daha önceki teki. Bu öncesinin şeyidir, ne diyelim teki ekştirilmesi, vurgulanmasıdır. Ve takrirun e, lima katte mehudu diyebilirim Kadimehu. hocam. Kadimehu'da olabilir belki yani öncesine veya katte mehudu onun önüne geçen şeyi olabilir evet. Evet veya işte yani orada ne diyelim sonrası sonrası da olabilir yani sonrasını da kastediyor olabilir ya. Yani. Ee, yani siyah siyak diyoruz ya hocam evet. muhtemelen onu kasteden bir şey yani veya şöyle de diyebiliriz yani o sunduğu çerçevenin derinlemesine açıklanmasıdır sistematik bir şekilde açıklanmasıdır da diyebiliriz bilmiyorum ee, sen ne dersin hocam şey bir dinleş anlaması gibi geldi bana teki dön lima kadehu öncekini o zaman şey de takilün lima e, ne diyelim kadehu oluyor da yani ne denebilir? Gidem deyince gidem farklı bir anlamda kullanıyor. Dimakat deme hu, yani söylediği şeyin gene aynı kapıya çıkıyor. Evet, gibi. Öncesi, evet, öncesi, evet yani, önce aynı şey söylüyor. Yani Allah evet, öncelendi, öncelendi, öncelikle söylediği şeyin burada sistematik olarak evet, açıklanması. Evet, anlaşdır. Evet. Ve hu Mustafa'dun min kullihi taala. Yani bu söz allah Teala'nın şu sözünden faydalanarak söylemiştir. Le ise temislihi şey un. Hiçbir şey onun gibi değildir. Yani muhtemelen ilham kaynağı te mislihi ifadesi. Yani te de, misil de aynı şey gibi yani demek. Bu işte aslında kelamın şeyini, başlangıcını, fitilini bile bu diyebiliriz. Yani kelamla selefin temel yaklaşımının ayrışmanın sebebi bu. Çünkü Selef'in ortaya koyduğu hani, naslardaki zahiri anlatımı, o teşbih, vari anlatımı esas alıyor. Bizim kelam uleması da bunlar esas alınamaz. Çünkü ayette onun benzeri gibi bir şey yoktur diyor. O yüzden bunlar tevil edinmeniz diyor. Zaten en büyük kavga kıyas tebih ile zahiri alıp almama kavgası. O yüzden kelamcıların temel şeyi bu diyebiliriz yani bu bu ayette şey diyorlar değil mi tefviz tefviz metodu diyorlar e, bilakef bilakef şekli bilakef Hı -hı. ama hocam Hı -hı. sanki Hı -hı. evet sanki biraz hocam e, bu abi diğerlerinden ayırmak gerekir gibi bir kanaat var hocam ben de Hı -hı. tamam şey kullanıyor tefviz metodunu kullanıyor ayrı mesela ama ee, sanki hocam e, onun vurgulamaya çalıştığı başka bir bağlam var gibi burada e, Muhtemelen burada müşşekli ve hambellere biraz gönderme yapıyor haşvilere yani e, bir tane haşfi var ismi şu an aklıma gelmiyor bu aşvi denildi dediğimizde bu asaaba içerisinde özellikle bazı Vaiz kesiminde şey her türlü rivayeti kullanan resimler var. Mesela bir bir adamın bir şeyi var. Isim, aslında ismi bilinen bir adam da şu an aklıma gelmedi. Diyor ki ee, Allah'ın sakalı ve affedersiniz hani dinsel e, huzur dışındaki her şeyi diyor size rivayet getirebilirim diyor. Hepsi hakkında rivayet var. yani O kadar insan biçimci olarak pek çok rivayet var. E, burada aynen. özellikle bunu reddediyor e, gördüğüm kadarıyla. Aynen. aynen ya Bir de ee, bilmiyorum yani sonuçta bizimkilerde birer şey hocam hı hı. yorum yani benim kanaatim şu e, şimdi tabii kelamın sonu yok hocam seferim, sonu yok e, her türlü şeye dair tartışıyor konuşuyor ama yani olayın da şöyle bir boyutu var e, şimdi bizim aklımızın da bir takım sınırları var öyle değil mi abi evet. yani şimdi sınırları içerisindeki şey, şeye ilişkin çok rahat tartışabiliriz, işte şu mantığa aykırıdır, şu uygundur falan diye söyleyebiliriz. Ama yani bir de aklımızı aşan hususlar var. Ee, sanki böyle bir gayret olduğunu da ben burada hissediyorum hocam. Yani aslında bu sıfatların mahiyeti ya yani ne kadar on, e, ontolojik açıdan bunu kullanmak ne kadar doğru olur ayrı mesele de yani biz bu sıfatların varlığını bilebiliriz ama bunların mahiyetten ilişkin bir şeyleri bilmek bizim aklımızı aşan hususlardır. Bu bilayken yani bir doktrin o zaten hocam. Yani ne, ne, ne konuşsak, Recmen bir gayiptir. Dolayısıyla e, onun için ya bana böyle doğuyor bilmiyorum. Yani e, ağırlıklı olarak sıfatlar derken hocam, Zati sıfatlar diyor, fiili sıfatlar. Zati sıfatlar dediği de subut sıfatlar yani hocam sonuçta. Yani e, biz bununla mesai harcamaktansa e, ne yapalım diyor? E, Allah'ın alemle ilişki kurduğu sıfatlar üzerinden duralım. Böyle bir allah insan ilişkisi e, şey yapalım, oluşturalım diyor. Şimdi şey dikkatimi çekmişti, öyle mi? Bu lesefinin tap sırasını okurken Diyek işte büyüğümüz şu noktada şöyle söyledi. İşte şurada biraz çekingen davrandı. Şunu yani tam benimsemedi. İşte o büyüğümüzün adetindendir. Eğer dini doğru anlamada bir şey yardımcı olmuyorsa yani o, o konuda herhangi bir söz söylememektir gibi bir şey var, ifade var. Yani bu da biraz yani... Doğru yolda olduğumu gösteren bir şey gibi geldi bana. Ya Sanki böyle bir şey var hocam. Gayret var. Yani diğerlerinden bence bu itibarla ayrılması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu hocam bu e, bu Anife'de biliyorsun bilakeyfe tavrı vardır. Özellikle hı hı. bu e, kemisliği bu bağlamda, haberi sıfatlar bağlamında. Bu aslında e, teşbihe karşı bir duruştur ama aynı zamanda da mutezile'nin teviline de karşı bir duruştur. Ee, evet. Ben çok sağlıklı bunu tartışılır ama buradaki şey mutezile'ye benzememek kaygısı var. Tevil yaparak çünkü bu tevil noktasında e, tevili durdurabilmek, sınırlarını tayin etmek kolay bir şey değil. Ve e, siz... Akli sınırlarınızla hüküm vermeye başlıyorsunuz Allah hakkında konuşmaya çalışıyorsunuz. Ama aynı noktaya geliyoruz hocam. Hı -hı. Aynı noktaya geliyoruz. Yani bu sınır koymak tamam mı? Aklı aşan konularda tartışmanın bir alemi yoktur. Al sana bir sınır hocam yani sonra itibariyle. Evet şey e, tabi bu hani haberi sıfatlarda konuşmak acaba o kadar problemli mi diye de onu da ayrıca düşünmek lazım. Çünkü mesela İmam Maturidi de biraz daha e, tevil boyutuna gidiyor. Yani bu sıfatlar Allah'a şanına yakışır bu şekilde. E, yorumlanmalı diye bakıyorsunuz. Ama Mektedim. ama şuna da, şuna da benzetilebilir hocam. Şimdi hani İmam-ı Azam da özellikle bu itikada dair konularla konuştuğu, tartıştığı için Eleştiriliyor ya işte sen sahabenin yapmadığı şeyi yapıyorsun falan. Evet. Ya olur mu diyor işte. Yani onlar e, nedir? E, bir benzetmesi var da ya. Şu an tam şey aklıma gelmiyor. Yani onlar olduğu zaman da böyle birçok farklı görüşten olan işte tartışan e, insanların zihnini bulandıran adamlar yoktu. O yüzden siyahda ihtiyaçları yok. Hı -hı. Ha, ama bizim ihtiyacımız var. Ya buna benzer bir şeyi İmam Maturidin'in de yaptığını söylemek Lazım. hani onun bir tevil tefsir ayrımı var ya hocam. Evet. Buradan hareketle işte tefsir ancak sahabe yapabilir. Niye onlar şahit olmuşlardı güzel. Evet. Bizim yapma imkanımız var mı? Yok. Bize sadece rivayetler geliyor. O o o yüzden tevil yapabiliriz şeklinde. Yani buna benzer bir şey olarak da e, yorumlanabilir. Ya bir de hocam yani şimdi ya şunu da bilmiyoruz yani metin metin metinlerin otantikliği açısından da ayrıca konuşmak lazım. Evet evet. Ya daha evet. tam, tam böyle bir mutezile ismi de ön plana çıkmamış ki Hazretim zamanında. Fakatlerin evet. tamam, de, e, de aidiyeti noktasında çok büyük bir soru işareti koymak lazım. Ne bu anlayış? Mesela kendi yani... kanaatim olmadı kanatımdayım ben. Evet. Daha böyle yani, biraz... Evet hocam bunları, bunları ayrı ayrı tartışmak lazım yani tamam vasılı vasıldan haberi vardır, duymuştur ama yani hani dedik ya insanların temel hastalığı geçmişi okurken 21. yüzyıldaki mantıklı oluyor evet. yani biraz bunun dışına çıktığımızda çok farklı şeylerle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Biraz buna oynamak gerekiyor. Tabii, tabii. Evet nerede kaldık ya? şeyde neyse kemis gibi şeyun. Evet burada kaldık. Eke zatihi yani zatı gibi değildir. Hiçbir şey onun zatı gibi değildir. Ev sıfati veya sıfatı gibi değildir. Ev veya lian nefyen misle yani benzerin nefyedilmesi yani olumsuzlaması müştezimun gerektirir Li nefyl misli yani benzerin de nefyedilmesini gerektirir. Biraz karışık oluyor ama bir tari bir tarik kıl Yani burhanın apaçık delilin ortaya konmasıyla mislin benzerin olumsuzlanması yine bir benzerin de olumsuzlanmasını ne yapar gerektirir. Kema hatta ba'dul ayani yani önde gelen bazı alimlerin, ne diyelim hocam, ya hakikaten bu hak, tahkik, ondan sonra takrir, tetkik, aslında hepsinin ayrı bir anlamı var hocam. Şimdi yani tabii, evet. girdiğimiz zaman toparlamak zor oluyor. Yani bu tahkik hocam bizzat delilleriyle, tabii kesin diyebileceğim, güçlü delillerle bir meselenin ortaya konulması, delillendirilmesi demek aslında. Tahtan. Evet, yani hak kelimesi de önemli. Yani böyle hı hı. işin gerçeği, gerçeğiyle mutabık olarak, yani böyle insanın gözünde canlandıran delilleri ortaya koyanlar. Değil mi hocam? Hı hı. Bu ayette biliyorsun şey tartışması var, işte onu yapmaya çalışıyor. Ee, evet. Kemislihi mesela Allah'ın Allah gibi bir şey yok demiyor. Allah'ın benzeri gibi bir şey yok. Aynen. Yani Allah var, bir benzeri var, bir de ona benzeyen bir şey yok diyor. Şimdi işte benzeri nefretmek onun şeyin de nefretmek midir? Yani benzerinin benzerini nefretmek Allah'ın da benzeri olmayacağını nefretmek midir? Diyor. Aynen. Yani mutlak var. anlamda bir tenzih vurgusu var yani. Evet bazıları burada şey der yani belki birazdan söyler o kâh burada fazlalık ve bazısı da tam aksana bir vurgudur der bu. Benziri bile yok ki diyor. Kendi şey, şey olsun. Aynen baktım dediğin noktaya girdi. Vela <gülüyor> nekulü bi ziyadet kafi. Evet. Yani kafın burada fazlalık olmadığını söylüyor. Evet, evet. Veya kafın burada fazlalık olduğunu söylemiyoruz diyor. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Evil evil misli. Yani misil kelimesi de öyle. Lienlen mislen mutlaka çünkü misli mutlak, yani ne diyelim, kesin anlamda evet. misil kavramı, hu el musavri, yani eşit min vucu. bütün vücud. Evet. Bütün evet. ya Aslında bunu şeyde de görüyoruz hocam. Mesela hadis kelimesine ilişkin bu bizim maturidik kelamcılarda da bu vurgunun çokça kullanıldığını görüyoruz. ya e, Eğer bir şey hakkında, bir şeye hadis diyorsanız, Hadisin bütün nitelikler onun için geçerlidir. Aynı buna benzer bir şey mantık yani. Bilmiyorum. Evet. Hani özellikle bu işte fiili sıfatları falan hadis beni yiyor hocam. İşte falan o bağlamda. Ya diyor yani ortaya çıkan şu. ya siz buna şey derseniz hadis derseniz o zaman hadisin bütün nitelikleri bunun için geçerli olur. İşte hadisin niteliği nedir? İşte bir mahalle ihtiyaç duymasıdır şöyle olmasıdır, böyle olmasıdır. O zaman tamamen bunu ne yapmış olursunuz? İlahlığın sınırlarından çıkarmış olursunuz. Yani evet. buna ne denir tam olarak bilemiyorum. Yani Bir şey, bir şeyin kapsamında değerlendiriliyorsa o kapsamda olan bütün varlıklar için o nitelikler geçerlidir. Evet. Gibi bir şey. Mantık yürütme. Neyse. Hocam işte bazen böyle soyut konularda konuşurken ee, bir cümlede bir, bir kelimeyi üç dört kere kullanabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> anlam anlam şey yapabiliyor, flu ulaşabiliyor. Şimdi bu kullan ayet hakikaten burada e, tabi dilcilerin bahsi kaf fazla o yüzden e, bu misti gibi demek diyor da. Öbür diyenler yani erkanlı görüşten aslında şöyle bir güzel vurgu da var. Şimdi Allah'ın benzerinin olmasını bırakın. Hadi Allah'a benzer bir şey var diyelim. O benzer'e bile benzeyen bir şey yok. Onun gibi bir şey. Mesela senin gibi birisi yok yerine senin benzer'in gibisi yok ee, dediğimizde sana benzeyene benzeyen bile bir şey yok anlamında ciddi bir tehdit söz konusu. Bazıları bu şekilde yola Ali Elkari'de gördüğümüz kadarıyla onu söylüyor. Aynen, aynen. Ee, yani bir anlamda şu vurgu da var sanki yani. Kenzihi en üst noktada bu şekilde Tabii. ifade edebiliriz. Yani. Diyorum ki ya, yani bizim bu davamız şey. buradan başlıyor. Kelamcı buradan aslında beslenen bir şey. Aynen. aynen. <gülüyor> evet. ee, eyvallah hocam. Ve fî el konevî yani konevinin şerhinde ala nuaymü nuaym bin hammad dedi ki meşhur piten yazarlarından. Değil mi hocam? El-Melahim. El-Fiten, El-Fiten, El-Fiten, El-Fiten, El-Melahim miydi? Evet. ilk fiten kitabını yazar. Evet, evet. O olmasın lazım. Meşhur. Men, evet. he. Yani, Müsnet, ilk Müsnet yazanlardan da diyor bak bu. Evet. İbtelabi, bir i Kalkı'l-Kur'an. O mihni haliselerinde bu şeye e, haps evet. yapmış. Samarladan. Evet. Ee, ne demiş o? Men Allah'a bir şeyin min halgihi ee, Klasik enadis şey öyle. Evet. Ee, ne diyelim? Kavrı. Ee, <gülüyor> kim kim Allah'ı mahlukatından bir şeye benzetirse fakat tefer. Evet. Ha, kafir olur. Küfre girer. Yani bu demek kolay. Şunu şöyle yapam küfre Tam giriyor da niye gidiyor arkadaş? Değil mi? Söz burada bitiyor arkadaş. <gülüyor> Der gibi. Hikaye yani, sayar hocam, ayet hadisleri sayar. Ve men enkara ma vasafa Allahu bihi nefsuhu. Her kim Allah'ı kendisini nasıl nitelendiriyorsa, o nitelendirdiği şey, nitelendirdiği şeyi inkar ederse Evet. fakat kefara o da küfre inmiş, yani, teşbih de küsür tatil de küsür ee, evet yani e, yani şöyle de vurgulamaya çalıştılar diyor yani e, nedir o tefviz anlayışı ama yani sanki tefvizde biraz şey var teşbihe teslime kayma şey var yani bu yolla Teşbih ve tesinden kendilerinin teberri ettikleri diye bir şey e, bu da, söylenir. E, hocam, Ebu Hanife'ye nispet edilen bir söz var. E, Ehl-i Sünnet ne demektir diye soru, soruluyor. O da diyor ki ne nasb ne raf, e, yani ne şii olmak ne de Ala, Ala, Hazreti El Düşman olmak. E, ne cebir ne kader, ne cebriye ne de kaderiye olmak. Üçüncü şey de şu, ne teşbih ne de taatil diyor. Yani Hı -hı. ne müşebbiye olmak ne de cehmiye, muattıla dediğimiz Allah'ın ıı, sıfatlarından bahsedemeyiz. Biz Allah'tan ancak negatif teoloji yaparak şöyle değildir, böyle değildir diyebilirdi. Mutezile de bu kapsamda cehmiyeye benzetilip muattıla başlığı altında, o da bu şekilde abadis lezimi esinlendiriliyor. Buradaki şey işte o. Yani ne müşebbilerden ol ne de muattılı, muattıla'dan ol. İkisinden de olma sıfatların hakikatini kabul et e, ama nasıl anlaşılması gerektiğini de Allah'a bıraktı. Bila keyfe dediğimiz şey. Yani aslında ne diyelim e, Ede-i Sünnet'in paradigmasını ifade eden bir şey. Tabii orta, orta yol yani evet. teşbih de yok. E, tevil yapılan yani sıfatların nikarı veya sıfatları reddetme anlamında bir tahil de yok. Sıfatları kabul edeceğiz ama teşbih yapmadan. Aynen ve ee, bana ishappu bin rahaveyi ishappu bin rahaveye dedi ki ben vasaf Allahu pardon ben vasaf Allah'a kim Allah'a herhalde nitelik atfederse fa şebha sıfatı bi sıfatin bi sıfat ahadın min khrabillahi onun sıfatlarını yarattıklarından herhangi birinin sıfatlarına, niteliklerine benzetirse benzeten kimse فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ mi? O Yüce Allah'ı inkar eden bir kimse olur diyor. Bakalım e, dedi ki <gülüyor> CEME geldi abi. O CEME sataşmadan olmaz zaten. Aynen. Aynen. أَلَّامَتُوْ cehmun ve alameti cehmun alameti de olabilir alameti Cehmin ve ashabihi onun alameti cehmun ve ashabının alameti öyle mi? ben sadece şey, şey gibi zannettim allame cehim gibi ha, o da olabilir Bilgin. ama allame der mi acaba? olabilir, olabilir hocam. ver ver Dediğin gibi de olabilir hocam. Dur. O, dur. o şekilde okuyalım. Evet. Alametü ve ashabihi e, davahum ala ehli sünneti ve cemaati. E, evet. Yani Ceng bin saffanın ve onun fikirtaşlarının el evet. e, sünnete karşı iddialarının e, şeyi e, alameti. O Vemma. şey de olabilir hocam. Cehmi Asal'ın alameti Ehl-i Sünnet'e karşı mücadele vermeleridir. Evet. evet. Ehli, sünnete, yani Ehl-i Sünnet'e karşı iddialarını şey, ortaya koymalarıdır. Ve ma evle'u bihi minel kizbi. İşte şu yalan ateşini tutuşturmalarıdır. <gülüyor> Ennehum müşebbiyet. Ee, yani. Ehl-i Sünnet'e müşebbiyet diyor. Cehmi. Aynen ehl Sünnet'i müşebbiye olarak nitelendiren yalan ateşini tutuşturmalarıdır. Belhum el-muhattılat. Aksine onlar <gülüyor> tatilcilerdir. Yani Allah'ın <gülüyor> sıfatlarını kabul etmeyenlerdir. Diye söylüyorum. Ve bu nedenle tale kesirun min e'immetil selefi eee Selef de selef imamlarından birçoğu bu nedenle şöyle demiştir Alametül cehmiyeti hı hı. Cehmiyenin alameti Tesmiyetuhum ehl Sünneti Müşebbiyyet Yani Cehmiyenin alameti nedir? Ehl-i Sünneti Müşebbiyyet evet. Olarak Nitelendirmeleridir Fe innehu, Ma min ahadin min nufati şey'in min al-asma'i ve yani hiçbir kimse olmasın ki yani bu isimlerden sıfatlardan herhangi bir şeyi olumsuzlayan beyan illa yusamma el-muthbitu yani bunu ispatlayan olarak isimlendir, isimlendirilir yani müşepbîhe olarak isimlendirilmez gibi bir şey demeye çalışıyor evet evet ha. yani <gülüyor> e, veya şunu mu demeye çalışıyor hocam yani biz aslında yani burada müşepbîhe değiliz aslında müşbik değiliz müşepbîteyiz yani ispat edeniz Sıfatları, sıfatları ispat edeniz. Sıfatları evet. teşkil eden değiliz. Yani sıfatları teşkil. kabul etmek teşbih değildir. Müşeffihi olmak evet. değildir. Müsbiteyiz, müşebbiye değiliz. Evet, ama yani Sanki e, şöyle de diye olabilir hı hı. Yani e, Bilmiyorum Yorum olarak söylüyorum Yani bu işte e, Yani isimleri ve sıfatları olumsuzlayan Bu ispatçıları Pardon. İsimleri ve sıfatları olumsuzlayan kimseler, yani muattıla, evet, muattıla evet. sıfatları ispatlamayanları müşebbihiye de isimlendirirler. Aynen o hocam. Çünkü biliyorsun <gülüyor> Mutezile de evet. sıfatları kabul edenleri müşebbihiye de isimlendirilmiştir. Ee, evet. zaten e, dedin çok isabetli isim ve sıfatlardan herhangi bir şeyi nefyeden hiçbir kimse yok ki diyor. Bunlar Sıfatları kabul edenleri şey isimlendirmiş olmasınlar. aynı evet, aynı Yani muhtemelen bu daha şey anlamlı geliyor hocam. Bu ikinci şey. Evet. Ee, çünkü muhtemelen burada ilk kısımda şeyi tespit ediyor. Yani, sıfatları olumsuzlayan. Gibi. Ama işte isimleri de ekliyor. Yani isimleri de ekleyince orada biraz sanki şey gibi. Neyse. Hatta... Bazı müfessirine Kâbdi el ve Zemahşerî de ki öyle ki evet yani bu dediğimiz ikinci mana daha anlamlı oluyor hocam. Evet. E, bu bazı müfessirler Abdülcaklar dedi, Gadatlıcaklar herhalde. Evet, evet. hocam. Ve evet. e, Zemahşerî gibi ve e, gayri imamın mutezileti ve rafideti. Mutezileden ve Şia'dan diğerleri Yusemmune isimlendirirler. Kullu, kulle men esbette şeyen mine sıfatı. Herhangi bir sıfatı ispatlayan her kimseyi isimlendirirler. Yani bu şekilde. Müşebbih olarak isimlendirirler. Evkale bir ruhiyeti Bak olay nereye getir. <gülüyor> zatın görülmesini Allah'ın zatın görülmesini savunan her bir kimseyi müşebbiyen müşebbihe olarak ne yaparlar? İsimlendirirler. Evet, yani hadi mutezili için anladık da, rafıziler, bilmiyorum yani o kadar şey mi? Yani rafıziler de aslında şey değil yani. Ne diyelim? Böyle e, antropomorfist yanları olan insanlar aslında. Rafıziler. Hocam o ilk dönem imamilerden e, müşebbiye çok da, daha sonra biliyorsun Fadi Abdülcebbar e, daha sonra mutezili Zeydiler zaten temsil ediyor. Şerif el-Murtaza gibi o güvehiler döneminde ciddi bir mürtezibe etkilenmesi var imamiyede de görüşlerinde de. Hı -hı. Buradaki o kastettiği erken dönemdeki o müşebbiye kapsamında değerlendireceğimiz Şamil El-Hakem değil imamiler değil de daha sonra mürteziyeden ciddi tesirlenmiş usulü dediğimiz şiiler kastediyor. Aynen. O noktada şey yok. Şüphe yok. Evet. Ama yani e, biraz şuraya da işaret etmek istiyorum. Öyle. Yani şimdi e, Mutezile'nin usulünü kullanıyorsun ama imamet fikrini savunuyorsan abi e, tabii. Tabii, tabii. oradan da çok fazla bir şey çıkmıyor. En büyük bayram orası zaten. Heh, aynen. Yani e, şimdi ya bir taraftan yani şeye de benziyor Şimdi İmam Eşari Mutezile'den değil mi? Hı hı. Ee, ama yani Mu'tezze'nin metodolojisiyle Ehli Hadis'in bu bakış açısını değerlendirmeye çalışıyor. Yani orada da bir takım şeyler oluyor, sıkıntılar oluyor. Hı hı. Neyse hocam hayırlısı, <gülüyor> çok fazla tartışmaya girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> bu yukarıda isimleri de anıyor dedin ya hocam, bu şeyde de var Nasıl isimler acaba? da isimler ezeliği mi değil mi noktasında sıfatlar gibi onlar da e, Konuşulmuş tartışılmış, o yüzden isimleri de o yüzden anlıyor. Yukarıda dediğimiz gibi evet. de isimleri de şey yapıyor değil İsimlerden evet, evet. benzer tartışmanın bir bağlamında ele alınmış. Allah'ın isimleri de ezeliğini de değil midir? Evet, aynı hocam. aynı. Evet, ne diyor? Vel meşhuru indel cumhuri min sünneti vel cemati. Şimdi sünnet ve cemaate göre meşhur olan görüş şudur ennehum la yuriduna bi ne, bi nafi teşbihi e, nefy sıfat yani şimdi bel evet. sünnet yani teşbihi olumsuzlarken yani evet. sıfattan olumsuzlama etsetmiyor diyor evet teşbihi olumsuz diyor ama sıfatları olumsuzlamıyor evet bel yuriduna aslında şunu istiyorlar ennehu subhanahu yüce Allah her şeyden münezzeh olan yüce Allah La yüşbuhul mahluqa fi asmahi ve sıfati ve Allah isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir yaratılana benzemez. Bunu anlatmaya ifade etmeye çalışıyorlar. Kema beyanahu el imamu beyanen şafiye. Yani imamın burada kastettiği imam ağzı. Evet. İmamın açıkladığı gibi yani böyle gerçekten kalplere şifa verecek tarzda apaçık bir şekilde ifade ettiği üzere lem yezer yani o nedir zeval bulmayan yok olmayan yani, yani bu lem yezer ifadesi geçmişe yönelik zamansızlığı ifade etmek için e, ey fi da, yani, aynı geçmişe yönelik وَلَا ve yok da olmayacaktır. Yani bir anlamda hocam لَمْ ezeli ازَلِي وَلَا ebedi anlamında da kullanabiliriz. Özellikle kelamda çalışan arkadaşlar bu tabirleri zihinlerinde yerleştirilirse güzel olur. Tercümede de yani لَمْ يَزَالْ ازَلِ وَلَا يَزَالْ Aynen. Yani sonuçta ben e, bütün Derslerimde hep onu vurguluyorum. Ee, yani ilim adamı kavramlarıyla konuşur. Evet. Dolayısıyla bu kavramları iyi öğrenmek gerekir diye. Ey fima yapma. Yani bundan sonrasında yok olmayacak. Anlamıyor. bir eslahi isimleriyle. Ey men'ûten bi Yani isimleriyle nitelenen. Anlamıyor sıfatı zatiyeti ve zati sıfatlarıyla ha esmadan esmadan vurgu gene şeye olacak yani yukarıdaki esmadan vurgu da gene Ebu Hanifiye bu şey. Onun için ben Evet evet doğru. Evet. Zati sıfatlarıyla da ve ebedidir. Ne gibi kelam-ı ve hayatı ve kelam. ilim, hayat ve kelam sıfatları gibi veye kadime bil ittifakı. Bunlar ittifakla kadimdir. Yani burada ittifak dediği ehl-i sünnet kast ediyor. i sünnetin kendisini kast ediyor. Vel ey yani mevsufen bi sıfatil Yani Allah'ın fiili sıfatlarıyla nitelendirilmiş olması, nitelendirilmesi. Kel halqi ve ve yaratma, rızık ve buna benzerleri فَمَذْهَبُ الْمَاتُرِيْدِيِّ yani İmam Maturidi'nin bu noktadaki görüşü şimdi e, kavram dedik, burada ona da işaret edeyim. Arkadaşlar, mezhep kelimesine geçiyorsa bu tür şeylerde, görüş anlam vermek daha şey olabiliyor yani. Tabii, yani şunu da unutmamaktaydı ile ne diyelim metnin bağlamını cümlenin bağlamını dikkate alarak evet. yani farklı yerde aynı kelime kullanılıyordur ama bağlamı farklıdır anlamı da şey yapabilir farklılaşabilir. Ee, İmam Maturidi'nin görüşü en kadimetu fiil sıfatların kadim olduğudur. Kadim olduğu yönündedir. Ve mezhebul eşa bu konudaki görüşü ise enha hadise Bunların hadis olduğu yönündedir. Yani fiili sıfatların hadis olduğu yönünde. Ama tabii hadis diyorlar ama yani bu yaratılmışlar anlamında bir hadislik değil değil mi hocam? Hocam eşerlerin muhtezileyle uyuştuğu nadir konular vardır. Bir tanesi de bu fiili sıfatlar kısmı. Zati sıfatlar değil de fiili Aynen. sıfatlar. Tekvin dahil bütün fiili sıfatlar kudret sıfatının içinden çıkmıştır ve o yüzden onlar şeydir hadistir sonradan olmuştur şimdi burada şunu söylüyorlar mesela tekmin tartışmasında da matürlerle biliyorsunuz matürleri çok ciddi haritanlar yöneltiyorlar diyorlar ki tekniği siz ezeli kabul ederseniz bütün mükevvende ezeli olmuş çünkü tekmin bir eylemdir yani yaratma eylemdir siz tekniği ezeli dediğiniz aldığınız mükevvende Ezeli olmuş olur. Bizim maturlar de hayır tekvinle mükevvel birbirinden farklı şeylerdir. Ee, tekvin ezelidir, sıfatı olarak ezelidir ama onun ürünleri aynı kelam gibi ee, konuşulan şeyle sıfat arasını ve Bu büyük bir kavgadır. Hatta eşyerler burada maturları. Filozofları gibi aleme ezel'i kabul etmek de falan bayağı ağır ithamlarda da bulunurlar. İsmaililere de evet. benzer. Karşılıklı olarak bulunuyorlar aslında. Abi, tabii tabii, yani. çok şey karşılıklı olarak. Burada Eşeriler özellikle onu vurgular, yani Muhtaziliye'de nadir buluştu görüşlerden biri bu fiili sıfatlardır. Fiili sıfatlar hadistir. Kudret sıfatına tutarlıktır, ondan çıkan şeylerdir. Ee, bizim, ama burada bir şeyin altını çizeyim müsaadenle. Estağfurullah buyur hocam. Maturidi ve Eşerinin ve bu metin, metinde böyle karşı karşıya yer almış olması artık maturidilik e, kullanımının, nesrep tanımının artık e, Ali Elkari döneminde iyice yerleştiğini gösteriyor. Biliyorsun burada evet. en fazla bir asır öncesinde başlayan bir şey bu. Kemal Paşazadelerle falan bu maturidi vurduk. Daha önceki metinlerde böyle maturidi, maturidileri kolay kolay bulamazsınız. Ama aynen, yani, aynen. Oturmuş, yani artık Hanefiler kendilerini kelamda matildi olarak ifade eder etmişler, diğerine şeriler. bu Onu da gösteriyor, bu anlamda da bir sembolik değeri var. Aynen, yani yaklaşık 600 yıllık bir süreç almış hocam. Tabii yani, tabii. Ehli sünnet'in matildilikten ve Eşarik'ten e, e, e, oluşan bir mezhep oldu, bir bakış oldu. Ya özellikle şey açısından dahi, yani maturidiler, eşyalar bu noktadan vurmaya çalışır. Ya arkadaş, yani siz bak, kelam sıfatında böyle düşünüyorsunuz, bunun benzeri olabilecek fiili sıfatları da böyle düşünüyorsunuz. Yani siz tamamen ilişki içerisindesiniz diye en önemli eleştirim noktalarından bir tanesidir. Kelâm evet, evet. Içerisinde. Evet. Ve o. Bu da çok uzun değil. Yani. Artık bu da oturmuş bir ifade hocam. Evet, evet, önemli bir cümle hocam bu da. Ben nizza'u lafriyü. Yani bu yani lafla ilişkin bir anlaşmazlıktır. Yani çok büyük bir anlaşmazlık değil. Hinde erbabit tetkiki. Tetkik ehlinin ehline göre tetkik artık ne yapmış hocam? Sistemi kuran alimler mi diyoruz hocam? Diyor. Yani delillerle gerçekleri birbirinden böyle bir ifadeler var hocam. Evet. Eriptik evet. şudur. Evet. E evet. Hakikat şudur. Dur hocam. Ya. Dur. Hocam sesin. Sesim geliyor mu? Ha, şimdi geldi. Ha. Uzaklaşınca hocam. Şey olmayabiliyor bu. Ha, dur. Evet. Onu da paylaşın abi. Yani ben bunun üzerinde baya bir şey düşünmüştüm, okumuştum. Evet gerek meseleleri gereksiz ayrıntı, ayrıntılardan arındırmak. Tahrir hocam. Evet, evet. Delilleri birbiriyle çelişmeyecek şekilde serdetmek etmek. Takriz. Ondan sonra e, delil ile iddianın mutabık kılınması takriz olarak ifade ediliyormuş. Takrib, pardon. Takrib bu tetkikle ilgili şöyle diyelim hocam, bir meselenin doğruluk değeri delillerinin gücüyle sonuçlarının sağlaması ve eleştirel bir okuma yapılarak konunun anlaşılması sistematik bir örgüye bağlanmıştır. Evet. Bu itibarla tahkik faaliyeti bir meseleyi delilleriyle ortaya koymak şeklinde anlaşılmıştır. Bu tahkikin derinleştirilmesi de tetkik. O zaman ketkik yani. üst düzey oluyor, değil mi? Tahkikten. Tabii, ketkik tahkikinde üst düzey oluyor. İleri aşaması oluyor. Yani e, bu tür şeyleri görmek güzel oluyor hocam. Yani, bu tür ayrıntılar var ya. Evet, Merve ne soruyor? Hmm, Merve yani, lafı gönüşlü olduğunu söylemesi Osmanlı zamanına ait bir açıklama olarak mı Evet, yani diyebiliriz değil mi hocam? Yani Osmanlı ya, dönemindeki e, bir vurgudur. Tabii tabii bu çok bağlamsal okumak lazım. Güzel bir soru sordun Erve. Bu e, Mehmet Kalaycı hocanın doktora tezine bakarsanız bu öyle çok hafif lafsi bir ayrım falan değildir. Aynen. Hani Mavera, Ayni Nehir, bölgesinde yani bölgesinde e, yeşerlerle maatördüleri çok ciddi anlamda hatta bazı yerlerde bu fiili nokta kavgaya varacak şekilde bir şeydir. Böyle lafsi hafif bir şey değildir çok ağır konuşma ithamları da söz konusu olmuştur bu teklik tartışması üzerinde. Ee, sonraki dönemde özellikle Osmanlı'da bu vurgu çok görürüz. Yani şeyhlik, mürşidlik ayrı meslek değildir. Hüsn-i Bunlar aralarında yani ikisi de et, kelam okullarıdır. Aralarında farklar vardır ama çok bunlar lafsi farklardır. Öyle ciddi fark hakikate işaret eden bir farklılık değildir bunlar. Ee, diye özel bir ve Vurgu vardır, bu, bu vurgu Memlükler'den de başlar. Yani sadece Osmanlıları değil. O yüzden bu biraz e, dönemsel algılamak gerekir. Evet, Ya özellikle hocam bu Telfik, telfik gayretleriyle birlikte ortaya çıkan bir şey. Evet. Yani bu ilk dönemlerde bu tartışmalı konular çok fazla ön plana çıkarılmıyor. Daha sonrasında işte özellikle bu 15-16 yüzyıldan itibaren bunlar lafzi tartışmalardır falan diye. Evet. Işte. Şimdi e, ben bu Senus'yla ilgili yazarken bir tane de böyle sağolsun kalacı bana bir tane şey vermişti. Ee, bir anonim bir risale. Böyle bir, bir, bir, bir iki sayfalık bir şey. Orada da bu vardı hocam. Yani Senus'yla o e, sıfatlar tasnifiyle İmam-ı Azam'ın tasnifini karşılaştırıyordu. Yani söylediği şey şuydu. Yani Senus'yla aslında buradaki tasnifi İmam-ı Azam'ın e, görüşlerinden vilhamdır. İşte e, şu şu konulardaki işte olayı getiriyor, tekvine getiriyordu. Buradaki tartışma şeydir, eee tafsidir. Yani burada eşarilerin maksadı işte kudretin tahalluhunda kastetmek. Tamam, ne şöyle demektiydi. Yani iş işte dön dönüşüp dönüp dolaşıp buraya geliyor hocam yani. Bu tekvin şeyine geliyor, tartışmasına geliyor. Tabii evet devam edelim ve beyanı hu bunun açıklaması şudur enne vacibel vücudu li dâtihi yani e, zâti itibariyle vâcibel vücut olan e, vâcibel vücudu min cemii zihâtihi ve ve sıfâtihi yani zatı itibariyle vacib vücut olan bütün yönleriyle de vacib-ül vücut. İsimleriyle de, sıfatlarıyla da vacib-ül vücut. Velmanem Buradaki anlam ennehu leyset lehu e, sıfatan muntazaratan. Ne diyelim hocam bu muntazaraya? Yani bu... Ayrı beklenen sonradan ortaya çıkması umulan bir sıfat değildir. Hiç Sanki öyle. biraz şey işaret ediyor hocam. Ee, yani hani imamda da bu vurgu var ya Allah yaratmazdan önce de yaratandı. Hı hı. Yani biraz bu vurguyu mu açıklıyor? Yani bu işte yaratmanın işte mahlukatın yaratmasıyla ortaya çıkan o zamana kadar beklenen <gülüyor> Aynen. Aynen hocam. Aynen. Hocam. Evet. E, yani e, ortaya çıkması için bir bekleme gerekiyor. Yani hudusa işaret burada. Aslında bir hmm, şey Eyvallah. Evet. Vela haleten müstakiraten. Yani bu e, geciktirilen bir şey de değildir. Yani bunun evet. demek istediği şu herhalde hocam değil mi? Bunun müteallıkı olsa da evet. olmaz da. Evet. Yani bu vardı. Şimdi müteallık kastımız şu arkadaşlar, mütahillik demek, ilişkili demek veya ben şöyle bir tabir tercih ediyorum o şeye söz konusu olan işte, fiile e, nesne olan anlamında kullanıyorum. gerçi bu da ne kadar açıklayıcı oldu, da ayrı fesele <gülüyor> evet, yani açıklayabildiğimiz kadarıyla if leyset dertuhu Mahallen lil arad yani Allah'ın yani bu şu demek değildir. Yani Allah'ın işte bütün sıfat ve isimleriyle vacib-i olması buraya bağlıyoruz cümleyi. Arazlara mahal zatının arazlara mahal olması demek değildir. Maturların ha. temel itirazı buradan geliyor zaten. Eğer siz fiili sıfatları hadis kabul ederseniz Allah'ın hadim olan zatı hudüs kabul etmiş olur. Evet. aynen yani, yani, şöyle, yani, hadisle, hadisle ilgili söyledik mi hocam yani bir cinsin bir üyesi için geçerli olan şey bütün diğer üyeler için de geçerlidir siz şimdi e, bu fiili sıfatları hadis kıldığınız zaman e, bir anlamda Allah'ın bütün yönleriyle hadis kılmış oluyorsunuz gibi bir şey çıkıyor Evet e, yani hadis, diğer hadisler için yani, diğer hadisler için geçerli olan durumlar neyse Bunlar için de geçerli olan durumlar budur demek istiyor yani. Hı hı. Neyse fe inne dakehu kafiytun ki حصولi jami'i ma lahu min'es sifati ve'l halati yani onun ıı, zatı evet. yeterlidir. Yani bütün her şeyi ortaya çıkarmak noktasında. İşte sıfatlardan hallerden elti biha kemu'l aradu. yani sıfatlar bir nevi hocam varlıkların varoluş halleri diyebilir miyiz hocam evet arazların evet. onları tamamladığı haller evet. hallerden bütün sıfatları meydana getir vesaire onların hepsinden yani bu ürünler ürünler noktasında onun zatı kafidir aynı nıh verenau evet. levzemtukun zatuhu kafiyatan bi husûlü dâlike, eğer allah Teala'nın zatı bunları ortaya çıkarmak için yeterli olmasa idi le kânet muhtâcen muhtâceten ilâ duûlin o zaman neye muhtaç olurdu? Bunları ortaya çıkarabilecek bir başkasına, bir gayriyete muhtaç olurdu. Aslında Mu'tezile hocam bunu diyor aslında. Allah'ın zatı evet. her şey için yeterlidir diyor da Şimdi burada biraz e, mütezile yaklaşılmış oluyor aslında. Ya biraz onu. Şey Mesela parantez yapalım. içinde şey yapalım. Ha, i̇lk önce yani başta o aklıma geldi ya burada mütezilenin kaç iddiasını mı gündeme getiriyor falan diye. Mütezile diyor, zat zat diyor. Siz diyor bir e, o kelamın fiili ne varsa onların meydana gelmesi için ayrı yeten bir sıfatı ihtiyaç. Duyarsanız bu sıfat tezeli kabul ederseniz bu takviye i dema olur bu şirk diyor. zaten hocam, başına bu noktada yetkilidir diyor. Yeterli ya diyor. hocam o da o da ayrı bir enteresan bir şey yani şimdi zat diyorsun yani adamın kolunu bacağını tamam gözünü falan böyle ayrı düşünmek gibi bir şey. Ya yani çok e, enteresan mantıklar hocam yani. Hocam şimdi of the record, kaliteli şey yapmıyor mu sıfatlar konusunda, kelamcılar hepsi dahil, e, çok tutarlı bir çizgide olamamışlar. Filozoflar o konuda evet. daha tutarlıdır ama tabii filozofların evet. çıkarımları i̇şte, da nasıl şey ya, var, Hocam işte onun için diyorum ben, yani e, hani özellikle bu filakif anlamında İmam-ı Azam'ın bakış açısında. Hani dedim ya, işte aklı aşan e, ve akıl ak, aklın içerisinde olan ayrımını ihsas ettiriyor dedim ya hocam. Evet. E, sanki e, yani biraz da burada daha tutarlı durmak adına konmuş bir şey gibi geliyor bana. Ya işin hakikaten e, filozoflar diyor ya, kelamcıda en büyük eleştirisi. Yani siz e, bir kere Burhan hakkıyla kullanmıyorsunuz. Kullandığınız takdirde. Şu anki savunduğunuz şeyi söyleyemezsiniz. Hakikaten şimdi sıfatlar mevzusunda e, gerçekten rasyonel bir yol takip etmek istiyorsanız, e, şunu söyleyeyim, çok eşerli, maatüydü, muhteziledi, çok tutarlı değildir. Ama bu noktada geleceğiniz nokta da filozofların geldiği noktaya gelirsiniz. Bu sefer de Nas'larla bağdaştırma gibi çok ciddi bir sorun olur. O yüzden de Nas'ta ne diyor onu öyle kabul et. Gene dönüp dolaşacağımız yer hocam şey yani, ehlalisin <gülüyor> Evet, evet Resul o yani hocam Evet ee, Burada kaldık Zaten sabitle Böylece gerçekliği ortaya çıkmıştır Sabit olmuştur Ennehu vacibül vücudi allah Teala'nın varlığının zorunlu olduğu Ortaya çıkmıştır ve i Teala yine Allah-u Teala buyurmuştur ki Ya eyyuhennâsü ey insanlar entumul fukarâu ilallâhi Siz Allah'ın karşısında yani muhtaçsınız muhtaç evet, şeyler ve evet. allâhu huve ganiyül hamidu Allah o övülen her şeyden mülazzeh olan Allah yani ganiyül bizatihi ve sıfatihi yani Allah <gülüyor> <gülüyor> zatıyla ve e, sıfatlarıyla nedir? Her şeyde münezzehtir. An zuhulü masnuatihi yani ya hocam bu kavramdan her birine böyle ayrı ayrı enteresan <gülüyor> anlamlar vermiştir yani. yani. Sanat, bak sanat da buradan türüyor. Yani onun yaptıkları, onun yarattıklarının ortaya çıkmasından nedir? Allah münezzehtir. Zat da, zatıyla ve sıfatlarıyla. Ve o, hamidun bin ve esma'ihi. Yani Allah işte sıfatlarıyla ve isimleriyle övülmeye övülendir. Öyle diyelim. Sevan hamadahu evlem hamadahu veya evlem yuhammidhu ev yahmethu ahadu min sivahu. Yani onun dışında herhangi bir kimse onu hamd de etmesi, hamd etmese etmesi. de fark etmez. Allah yani var olmuş itibariyle zaten öyle. Başka hiçbir şeye muhtaç değil. Herhangi bir değişimden veya diğer varlıklar için konusu olan bir yerden başka bir yere e, gitmekten Münezzehtir. Ben aksine, la veya dağ la yezalı ki hi, nüouk ihil fi, Yani fiili sıfatlarında ebedidir. Münezzen zevali Yani kesinlikle yok olma söz konusu değildir. Evet. Yani yok evet. olmanın y'si bile söz konusu değildir. Hani bu karadenizler bir şey iki kere hüleyerek tehdit diyorlar ya hocam. Aslında tam bu şeyi ifade ediyor yani değil mi? Gitme <gülüyor> <gülüyor> bile gitmedi diyor ya. Gitme bile gitmedi. <gülüyor> evet. Bir de hepmediği var hocam. Hepmediği o ne hocam? O da benzer bir tehdit. Karadenizlerde hepmediği yapmam bu işi diyor mesela. Orada ha, ebedi e... anlamında. Evet ebeden kelimesini beyeşette konulup tehdit arttırılmış yani. Ha. <gülüyor> Ama tam Tam tam da burayı ifade eden bir şey değil mi? <gülüyor> evet. Ve fi sıfat-ı zatiyeti Allah Teala bu zati sıfatlarında da müstahniyane, yani yani tamamlama, olgunlaştırma, kemale erdirme. bundan da kesinlikle müstaniydir, münezzehtir. Zati sıfatlarında da ve la yezmuh min hudusu mutallikatı hadi sıfati. Yani e, bu sıfatların mutallıklarının ortaya çıkmasından gerekmez hudus es sıfatı sıfatların da hadis olduğu fikri gerek. Bir evet. daha söyleyelim. Yani bu sıfatların mutallıklarının hudusu bu sıfatların da hadis olmasını gerektirmedi. Vel vel merzuk işte mahluk olmadan Allah halif değildir demesi doğru değildir diyor. Vel merzuk i, rızık verilen ve mesmu i, vel ne diyeceğiz? Mupsar mı? Mupsar değil mi? Mupsar. Ha. Göre, işte, görecek görülen şey. Mesail-i kainati ve cemih-i malumati ve diğer var olanlar ve diğer malumlar, bilinenler de buna dahildir diyor.